Öte de çift dal yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Sınıf öğretmenliği bölümünde okuyordum. Bilgisayarla çok ilgili biri değildim ve daha önce bilgisayar öğretmeni olmak fikri de çok cazip gelmemişti. Bilgisayarla bir şeyler yapmaya olan ilgim sınıf öğretmenliği bölümü 1. sınıfta aldığım bilgisayardaki dersiyle başladı. Front page kullanarak bir kazanımla ilgili webquest sitesi oluşturduk. Bu ödevi yaparken oldukça zevk aldım ve belkilerde ben de kendi sitemi yapabilirim diye düşündüm. İkinci sınıfın başında sınıf arkadaşım Serpil, Çift Anadal'a başvurmak istemişti. Başvuru için belirli şartlar olduğundan bal 650 dersini yükseltmeye almıştı. Ben de keyfi olarak yükseltmeye almıştım. Beraber sınavlara girdik ve gereken A3 notunu aldık. Serpil ikinci dönem Çift Anadal'a başladı. Benim öyle bir niyetim olmadığı için başvurmadım. İkinci dönem aldığım Öğretim Tasarımı ve Materyal Geliştirme dersinde Aktiv Inspire kullanarak yaptığım ödevimde, bilgisayar kullanarak etkinlikler hazırlamak fikrine daha da sıcak bakmaya başladım. Sonra Serpil ile Çift Anadın hakkında konuştuk. Memnun olduğunu söyledi, ben de bu işlerin ilgimi çektiğini ve kendimi geliştirebileceğimi düşündüğümü söyledim. Üçüncü sınıfta ben de Çift Anadal'a başladım. Hoşuma gitmezse bırakırım diye düşünüyordum. Öteye başladığımda aldığım bir derste bizden kötü mensuplarının, ne işler yapabileceğini araştırmamız istendi ve sonra farklı alanlarda çalışan BÖTE mezunları ile sınıfta söyleşi yapıldı. Ben sadece öğretmen olunduğunu sanıyordum. Farklı alanlarla çalışabileceğimi öğrenince BÖTE'ye devam etme konusunda daha kararlı oldum. BÖTE'de aldığım derslerin bana birçok şey kattığını düşünüyorum. Bu bölüm olmasaydı öğrendiklerimi muhtemelen öğrenemeyecektim. Artık öğrendiğim bilgileri sınıf öğretmenliği alanıyla birleştirerek farklı şeyler ortaya koyabilirim. Eğer bilgisayara ilgisi olan biriyseniz ötede okuyabilir ya da benim gibi çift dal yapabilirsiniz. Hayatta verdiğimiz kararlar, tanıdığımız insanlar, aldığımız dersler sizleri farklı yerlere yönlendirebiliyor.